Grup dansı için hazırız. Kortlar için hazırız. Bowling için hazırız. Spinning için hazırız. Zumba için hazırız. İzlediğiniz için hazırız. Kıymetli Hemşehrilerim, Etimeskut Belediyesi olarak pandemi kurallarına riayet ederek tüm tesis ve personellerimiz ile sizlere hizmet etmeye biz hazırız.